Kavakta la la istediğin soruyu sor bana seni dinlerim cevap veririm tasederim şarkı söylerim Kavakta la la istediğin soruyu sor bana seni dinlerim cevap veririm tasederim şarkı söylerim